Arkadaşlar merhaba Erhan Sosam YouTube kanalına hoş geldiniz Polo 9N ve 9N3 aracın arka e, kapı koluna sürtülür onu tarif etmeye çalışacağım Önceki modellerin şu iç kısmında kanca vardı Onları çıkarıp kastırarak alıyordunuz Bunda biraz daha basit Şöyle bir plastik bir aparatla takıp geri çekerek Beni rahat bırakabiliyorsunuz Bu şekilde çıkmış oluyor Uygulama bu kadar basit. Videomuzu beğendiyseniz sayfamızın altına yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.